Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler Güneş boğa burcunda ilerliyor ay ışığını yavaş yavaş küçültürken hafta sonu son dördün fazına ulaşmış olacak pazartesi günü ay tüm gün yay burcunda ilişkileriniz eşiniz partneriniz birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla bağlantılarınız öne çıkabilir e zaman zaman biraz bu alanlarda karışıklıklar belirsizliklerle de karşılaşabilirsiniz güvensizlikler de hissedebilirsiniz e, çok duygusal davranmamak gerekiyor biliyorsunuz Gezegeniniz Merkür Boğa burcunda geriliyor hafta genelinde de bu etki devam edecek ve hafta sonu da artık yavaşlayacak duraklayacak Bu da zihinsel süreçlerimizde biraz daha sıkıntı yaratabilir geçmişe daha fazla takılabilir geçmişle ilgili konuları daha fazla sorgulayabilirsiniz salıdan itibaren ay oğlak burcunda olacak Perşembe sabahına kadar olan süreçte para konuları finans konuları banka işleriniz kredi işleriniz hesap işleri muhasebe işleri gibi alanlarda daha detaylı daha sonuç odaklı olabilirsiniz çarşamba akşamına biraz dikkat edin ani harcamalar oluşabilir beklenmedik masraflar da oluşabilir Perşembeden itibaren Ay Kova burcunda. Perşembe ve cuma günü ruh haliniz biraz daha iyimser, daha özgür, daha idealist olabilir. Ancak iletişimde, trafikte yine dikkat edin. Çünkü Ay perşembe akşamı ve cuma günü sert açılar yapacak. Bu da bazı e, sorunlara yol açabilir e, yakın çevre ilişkilerinizde ya da trafikte ya da seyahat planlarınızda e, kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz ya da bir şeyleri tekrardan programlamanız gerekebilir hafta sonu ay balık burcunda olacak hafta sonu geleceğinize e, görev ve sorumluluklarınıza daha fazla odaklanıp idealist davranmanız mümkün pazar günü tüm gün boyunca da ay balık burcunda olacak daha idealist, daha duygusal olabileceğiniz bir gün genel olarak ruhsal ihtiyaçlarımız da bu yönde biraz inanç maneviyat öne çıkıyor çevremizin etkisinde kalabiliriz empati yapma gücümüz de artıyor Yengeç burcundaki Venüs de ay olumlu bir açıda olacak gün boyunca biraz daha kişisel anlamda da güvence ihtiyacımız öne çıkıyor bu eğilimlerimizi etkileyebilir Tabii ki öğleden sonraki saatlerde ay Uranüs açısı devreye girecek ki bu bazı sürprizler heyecanlar ortaya çıkarabilir Tüm gün boyunca Merkür'ün durakta olması her türlü iletişim, karar verme süreçlerinde, haber trafiğinde bazı engeller, kısıtlamalarla karşılaşabileceğimizin de işaretçisi. Hepinize güzel, sağlıklı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.